Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bedvars'ın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım 2 haftadır gelmedi bunun sebepleri Araya şu karıştı bu karıştı Gelemedi ee, Cuma hariç gelecek arkadaşlar neden Cuma hariç diye Soruyorsunuz hemen nedeni söyleyeyim arkadaşlar Çünkü ee, Biliyorsunuz ki 12 Ocakta şey başlayacak pemzi baba ama ya pazartesi ya cumartesi ya da pazar günleri de gelir şu anlık e, devre var arkadaşlar ama bu fazla uzun sürmeyecek işte yok 30 bölüm 30 bölüm görmeyecek yani bu fazla bir şey değil sadece soru cevap kıvamında böyle işte merak edilen şeyleri so e, cevaplıyorum Eğer soracak sorunuz varsa yani sorun benle devre arasında Bunları yanıtlayın İşte mesela şöyle vereyim. Şöyle bir örnek vereyim Mesela Besat nereden çıktı Şu nereden çıktı İşte hırsızı nereden esinlendi Şöyle gibi Ne bileyim Bir bölümü kaç günde çekiyorsun Böyle sorular mesela Sonra Şöyle sorular sormayın Youtube'a neden başladın Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Böyle sorular gelmesin lütfen yani güzel sorular sorun ee, Bazılarınız çok abartıyor abi şu Şöyle şeylerin var mı yok bilmem ne diye yani, Düzgün sorular mı arkadaşlar lütfen ee, Güzel bir soru sizlerden bekliyorum Yani soru sormak isteyen varsa sorsun Sormak istemeyen varsa Sormasın yani Merak edilen şeyleri yazın Ben hemen devre arasında sizlere açıklayacağım zaten o da zaten kısa bir seri olacak ya 5 bölüm ya da 7-8 bölüm en fazla gider ee, çok fazla uzun yapmayacağım onun yerine belki başka bir role play yaparız onu bitirip zaten remsi babanın da bu sene bitecek 20. bölümde diziye veda edeceğiz 12 şubatta zaten şey başlıyor yeni sezon başlıyor 20. bölümde bitiyor. Toplam yeni bölüm daha devam edecek. Ondan sonra Remzi Baba'nın Alfa Atıya diyeceğiz. Ama bu sizi üzmesin. Çünkü Hırsız Vs. Polis ve Remzi Baba ve Besat'ın film çıkacak kapasiteli. Yani 5, 6, 7, 8. Film ne kadar çekebiliriz? Yani bunlar belli olmayacak şeyler. filmle gelebilir, şey de gelebilir hani kendinizi yüzmeye edes şurayı deneyelim tamam Hop. şöyle Bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum Belki şu an ben bu videoyu 3 Şeyle çekiyorum 3 Şubat'ta çekiyorum Bakacağız Ne zaman yetişte belki cumartesine gelir ee, Cumartesine geliyor büyük ihtimalle Çünkü Bugün çarşamba bugün devre arasının ikinci bölümün geliyor Aynen Yarın da moneycraft 3. bölüm Yarın herhalde şey bölüm gelir ya dördüncü bölüm gelir yani pazar Böyle Pazar testi de belki Beşinci bölüm Arkadaşlar açıkçası ben Minecraft'ı sevdim fakat Konular biraz azalmaya başladı Konuları işleyip Bitireceğim Eğer sezon finalinde güzel like gelirse Şey yaparız ee, Devam ederiz gelmesi bir sezon olsun yani sağ olsun diyecek başka bir şey yok tamamdır bu kadar kasma yeter mi abici ben biraz daha büyüteceğim çünkü bu pezenekler çok gelişerek geliyor bu enin oğulları kendimi büyüklemem çok güzel bir şey yani. <gülüyor> Oyuna bir kasma geldi. Yavşaan çocuklara TNT patlatmayın yavşan çocuklara. TNT patlatmayın ya. Gelmişsiniz geçmişsiniz şaptan çocuklar. Niye TNT patlatıyorsunuz? Gel daha girsek mi? Bir el daha ilerleyelim. Video kısa oldu ya. Gel şuradan Bu sefer kırmızıyı seçeyim. Pembe mi? Pembe en nefret ettiğim renklerden. Tamam. Ee, hadi bitirsem mi be Çok kısa oldu ama ya Artık biraz bekleyelim Başlayacağı varsa başlasın Başlamayacaksa Boşu boşuna beklemeyelim Boşu boşuna Sıkıcı bir video olmasın 4 kişi geldi şu an Hadi bir iki kişi daha gelse yeter daha Artar bile hani bir, kişi, bir kişi Bir kişi Bir kişi Bir kişi Bir kişi Bir kişi Hadi bir kişi Hadi bir kişi Sezarat yapalım bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi hadi hadi hadi tamam geldi şu an oyunumuz açılıyor alanı nasıl çıt yapılan lan öyle korktum ağam ya yani. oh, burada e, yeni mikrofonla kayıtladım yani yeni telefonla. telefon değişikliği yaptık. Savaş başladı. Yanında biri var mı? Aferin bak bu çocuk iyi birine benziyor. Sanki ben bu adamı daha önce gördüm ya. Bilmiyorum belki video öncelleri görmüşümdür. Çünkü ben yani bet varsa normal hayatımda da oynuyorum. Arkadaşlar lütfen artık şu seriye güzel like gelsin. Ananı saat 16 olmuş lan sayfayı yenilesem dur video gelmiş mi diye bu ara otomatik yüklemede bir sıkıntı var nedense videoyu geç atıyor neyse neyse neyse neyse neyse, neyse. o lafı demeyeceğim neyse şimdi bir şey diyeceğim sonra biz suçlu olacağız neyse videoda dengeleceğim böyle bir şey Kendine tut oğlum kendine tut Kendimi tutmazsam büyük Nokta nokta Orada ne demek istediğimi çok işe almamda Neyse söyleyemiyim Şuraları kapat abiciğim Şuradan kapat şuradan kapat Şuradan Oha Yuh ama kardeşim kapat kapat Senin gelmişini geçmişini ben mısınız oğlum siz bu söyleyeceğim videoyu bitiriyorsa ben şu an klavye elimde kalacak Neyse bu video kötü oldu soru bakmayın ee, bir sonraki bed varsa görüşmek üzere bu videoyu sizden y